başlatacak. Hepinize merhaba. Bugün sizlere İslam tarihinden çocuklar için hikayeler ve okumaya başlayacağız. Ötüp çeleştireceğiz ama esas maksat Arapça sevmek, Arapça öğrenmek, Arapçamızı geliştirmek. Bu etkinliğimizi Allah izin verdiği sürece devam ettireceğiz. أمك بيزن، موفقات، الله تبارك بسم الله الرحمن الرحيم. المضيف والجائع، المضيف يوصهين. الجائع، أش، المهاجرون والآن صار، المهاجرون والآن صار، مها، إجرتة دينار، muhacirler Mekke'den Medine'ye malını mülkünü tüm varlığını bırakıp Allah verası için ona çıkanlar efsar da malını mülkünü inancı uğruna terk edip de gelenlere kucak açan iyi yet insanlardı. Hacer'e fi namazi Hacer'e Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. nebi sallallahu aleyhi ve aline, aile efradına selam olsun. Ve ashabı ve onun arkadaşları. Min Mekke'de, Mekke'den ile Yesrib'e, Yesrib'e hicret ettiler. Ve sekenuhe ve orada vatan ettiler iskân ettiler. O peygamber efendimizden önce Medine'nin münevverin adı Yesrib'ti arkadaşlar. Yesrib ile Yesrib. Hecevu hicret ettiler. Hicre, Hicra, Hicru. Cemî yani Muhammed ve ashabu haceru ila Yesrib. Yesrib'e وَتَرَكُوا terke, تَرَكَ تَرَكُوا تَرَكَ terk etti terk vefat edenin bıraktığı mala ne diyoruz biz ya da metaya تَرَكَ diyoruz تَرَكَ tereke. تَرَكَ terekenin paylaşılması da paylaşılmasına da miras diyoruz miras bölüşmü بُيُوتَهُم evlerine bıraktılar ve amvalerini ve mallarını bıraktılar ve ihvanlarını kardeşlerini bıraktılar. Merede vara arkalarında bıraktılar. Merve fî Mekke'te. Mekke'de. Vesme'humullahu. Fesme' te bağlaştı. iki cümleyi birbirine bağlayan. Sem'humullahu Allah o ismi verdi. Ve rasûlühü ve Bismillahirrahmanirrahim. Ne olarak isimlendirdi? El Muhacirin. El Muhacirin. Evet. Kullu yuhacir ila ma nawa veya kullu muhacir ila ma nawa. Üssemmu muhacir kullu ma Ve ila yi şey Muhajirun ve ansar Muhajir, muhajirani, muhajirun Ve Ve onları karşıladı El muslimun Müslümanlar Eyni? Fiyasrib İstekbelahum el muslimun Fiyasrib Sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar Yasrib'de Müslümanlar Onları karşıladı Ve ferihu ve sevindiler bihim onlarla ve kâlu ve onlara da dediler ki ehlen ve sehlen ve merhaban ehlen ve sehlen ve merhaban merhabalar, hoş geldiniz, tasrafalar getirdiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz, ne iyi ettiniz geldiniz dediler ve hum ve onları yerleştirdiler menzil oturulan yer, yerleşilen yer. Enzelu yerleştirmek, ikram etmek. Nerede? İyi diyârihim. <bir şeyde> Diyar yurtlarında, evlerinde, avlularında, meskenlerinde. Ve <dik bir şeyde> hakkemûhum. Ve ortak ettiler. Hüküm sahibi kıldılar. Neydi? bi amwalihim mallarında ve emlakihim ve mülklerinde, mülklerinde. Ya yani mal ve mülklerini de ortak ettiler besemmehu Allahu ve rasuluhu bunun üzerine Allah ve resulü onlara isim verdi mes'ul ensaru ensar olarak da rahiminden ensar muhacirler mallarını, mülklerini sevdikleri, kardeşleri, arkadaşları, ailesi ne varsa bırakıp Mekke'yi arkalarında bırakıp geldikleri için Allah ve Resulü onlara muhacir dedi. Ensar da Medine'lilerde, Yesribilerde onları evlerinde oturttular. Mal ve mülklerine ortak ettiler. Onlarda ne, ne dendi? Allah ve Resulü Ağzım'a Ensar dendi. Ensar. Ensar yardım edenler. Evet. Bazı rivayetlere göre tabi Peygamber Efendimiz onları kardeşleştirince tabi o dönemde Araplar işte sayısız Müslümanlıktan önce hanım alıyorlar. Öyle bazıları dediler ki işte hanımlarımız istediğinizi seçin biz onları boşayalım siz evlenin. Yani diyecek kadar fedakar, diyecek kadar diğer kan diye rivayetler, menkı bile vardır. Evet. Kâlel-muhâcirûne, <gülüyor> muhacirler dediler ki Bârekallâhu lekûm Allah siz için mübarek kılsın. Allahu. Allah mübarek kılsın. Lekûm sizin için nedir? fi emvâlikum. Mülklerinizde Allah, mülklerinizde Allah size bereket kılsın. Artırsın. Ve emlakınızda emwal ve emlak yani emwal menkul, emlak gayrimenkul olarak da sevgili arkadaşlar nitelendirilebilir malun ve mülkün, mülk evet ve ezbacikum ve zevçlerimize yani eşlerinize Allah zevcelerinize emlakınızda ve mülklerinizde, mallarınızda Allah bereket kılsın Feda hacete lene bizim ihtiyacımız yok fihe onlarda bizim için bir ihtiyaç yoktu bizim ona karşı bir gereksinimiz yoktu feda hacete lene bizim ihtiyacımız yoktu feda hacete leke seni ihtiyac yoktur feda hacete rekom seni ihtiyar yoktur nedir fihe onda onda bizim ihtiyacımız yoktur o şekilde nedir emalikim emlakikim ve azvajikim ولakin, olakin, olakin, tebtede olur. Olakin, fakat dillüne, dille, yedüllü dill, dill, dillüne, bize direlät edin, bize rehberlik edin, bize gösterin diyor. Neye? ile suki, çarşının yolunu gösterin diyor. Çarşının yolunu gösterin, net teciru ticaret yapalım, alışveriş yapalım. bu ve kasanalım. Tabi sevgili arkadaşlar, Mekkeler ticaret ehli insanlar. Allah da rızkın onda dokuzunu ticarette yaratmış. Rızkın onda dokuzu onda dokuzu ticarettedir. Evet. وَهَاكَزَ فَعَلُوا Ve böylece yaptılar. Yani nedir? Pazarın yolunu tuttular. ذهبُ ile السُّوْهِ Çarşıya gittiler. يَبِعُونَ <gülüyor> Satmaya ve <gülüyor> وَيَشْتَرُونَ Satın almaya başladılar. Yani satın aldılar, sattılar. Çarşıda, ذهبُ <gülüyor> اِلَ çarşıya gidip, pazara gidip satmaya ve satın almaya başladılar ve aghnahumu Allahu sariaen zenginleştirdi. zengilleştirdi onları Allah Allah sariaen hızlı bir şekilde evet ve aghnahumu Allahu sariaen فاذا اراد Oldu, yasribi Yesrib, medine Rasuli, sallallahu aleyhi ve alie ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sallamın şehri oldu, Yesrib. Fakat min ahadin, hiç kimse yoktu ki, kimseyi ve için kimseyi öldürmek için kimseyi öldürmek için kimseyi öldürmek için o dönemden sonra Med Yesri ve peygamberin resulün şehri veya şehir olarak isimlendirmeye başladı. Medine medeniyet kaynağı. Evet. Ve esbahat el ve Medine oldu Medine'tel İslam. İslam'ın medeni yeti oldu. İslam'ın şehri oldu. El Medine, Medinetel İslam. Evet o şehir İslam'ın Medine'si oldu. Medinetel İslami İslam'ın Medine'si El Vahideti Tek Fil Alem. Alemde, Dünyada Tek olan bir İslam'ın Medine'si oldu. Çünkü o şehirden başka ismi Medine olan yok sevgili arkadaşlar. O iş, şehrin adı Medine-tül Nurlu şehir Evet Resulullah'ın yaşantısıyla Resulullah'ın sünnetiyle Resulullah'ın muamelesiyle nurlanmış bir şehir Onun adı nedir? Medine-şehir demek Ama onu diğer şehirlerden ayıran nedir? El-Medine-tül olması Medine-tül Ve kânet Hâzî'l-medînetü, bu şehir nedir? mehcer müslimîn Müslümanların hicret mekânıydı. Mehcer, hicret edilen yer demek. Fil âlem Dünyada Dünyada Müslümanların hicret ettiği nokta idi. O dönemde. İzâ esleme ahadûn herhangi bir kimse İslam olursa, Müslüman olursa ve ezehu kavmuhu ve kavmi ona işkence ederse yani Müslüman olup da dünyanın herhangi bir bölgesinde bir kişi Müslüman olup da kavmi ona işkence etmeye, ona dar etmeye başlayınca yeryüzünü her cereyil medineti o Medine-i Münevvere'ye Hicret ederdi ve emine mekrahı ve eziyetlerinden, mekirlerinden emin olurdu. Mekir, mekr, kurnazlık, tuzak, eziyet, üstüne plan üstüne pran, dünyayı dar etmene Ama bugün nereye hicret edelim ya Resulallah? Her yer matem oldu ya Resulallah. Her yer matem. Ve kânetil medînetü Medine idi Medresetel İslami İslam okulun idi. Yani İslam orada öğretildi arkadaşlar. Medresetel İslami Peygamber Efendimiz orada hemen mescidin bitişinde suffa oluşturdu. Orada bir ilim cem grubu oluştu. O gruba da ehabu suffa denirdi. Sadece ilimle uğraşan o yiğit insanlar ehabu suffa. Medreset el-İslami İslam'ın okulu el-vahidette fil âlemin. Dünyadaki tek İslam okulu oydu ve kâneât el medine'te medrese el dönemde medine İslam'ın okuluydu. İslam oradan öğretildi, İslam güneşi oradan doğdu, oradan yayıldı ışıkları, oradan üşüyen insanlara ısıtmaya başladı gelen nurlarla. Evet. Ve ifa esleme feide esme, bir kişi Müslüman olacak olursa. Wajib alayhi onun üzerine vaciptir en yetalleme dinen yani bir insan müslüman olduğu vakit dini öğrenmek onun üzerine vacip olur ve yetalleme ve öğrenmesi de el halal ve helal nedir haram nedir ve yetalleme ve öğrenmesi vaciptir yine ahkamı İslam'ın hükümlerini, İslam'ın ahkamını, İslam ahkamını öğrenmesi, helal haramı öğrenmesi, Müslüman olan bir kimse üzerine dini öğrenmesi vaciptir. Ve vacibe aleyhi ve üzerine vacip olur oldu. Ey teallemül Kur'an Kur'an öğrenmesi. الْفَرْضُ, ve farayıd. El fardu, el fardan el fara'id.'' ve farzları da öğrenmesi ve ve öğrenmesi farzdır. Keyfe, nasıl, yusalli ve yasum. Nasıl namaz kılacağı, nasıl oruç tutacağı, Kur'an'ın farzları nedir, İslam'ın ahkamı nedir, helal nedir, haram nedir. Yani dini öğrenmesi vaciptir. Ve kayfe nenal yumnu lil muslimi en nası nasıl mümkün olur ey salliye ve nasıl namaz kılması nasıl oruç tutması mümkün olur ve ya'budallaha ve Allah'a kulluk etmesi nasıl mümkün olur bi gayri ilmi ilimsiz bilmeden yani bir insan bilmeden namaz da kılamaz oruç da tutamaz Allah'a kulluk da edemez çevresine ışık da veremez. Kendisi karanlık içinde olan bir insan nasıl başkasını da anlarsın? Wa keifeyim ve nasıl mümkün olur kendisi için en iyi yaşa, yaşaması? Begril ilm. İlimsiz, ilim olmadan yaşaması nasıl mümkün olur? Hel yest billerine yâlemun ve biline layâlemun. Hiçbirilerle bilmiyenler bir olur mu? E, olmaz ya. Biri insan, biri hayvan. Ve ayna yezhebu, nereye gider? Ee irade isterse, eyi taalleme dine, Dini öğrenmek isterse nereye gider? Yani bir yer olması lazım. ile Mekke'te Mekke'ye la hayr. İla Taif, Taif'e mi? La hayr. Leysu huna, burada yoktur ahadun herhangi bir kimse yoktur. yuallimud dine dini öğreten bir insan yoktur ne Mekke'de ne Taif'te o dönemde. Ve kanet el-medine tu. medrese el-medine medrese'tü İslam. İslam'ın okuluydu. Medrese. İslam öğretildiği yer. ismi zaman ve ismi mekan mefale. Medrese ders, medrese. Mer ders, derse. Yedris'ü müderris hoca müderris öğretilen medrese öğretim yeriydi. Medresete el-İslami İslam'ın okuluydu. el fil-İslam fil-Alem El-Vahidete tek El-Vahid fil-Alemi alemde, yeryüzünde tek medrese o dönemde. Fela-Budda kaçılmazdır en ye teveccehe yönelmek ileyhe ona yani o zaman ona yönelmekten başka bir çare yoktur çünkü alemde tek insan öğretildiği yer orasıydı evet bugünlük bu kadar yarın aynı saatte hikayemize devam etmek üzere hepimizi Allah'a emanet ediyorum sevgili dinleyenlerim